Evet geçen gün o bir tane arkadaşa delendim ya adresimi ifşa eden. Oradan bile tepkiyemişim ya ne var ne bu kadar abartıyorsun. ne abi insanlar garip ya demek başa gelinmeyince bilmiyor adam. Yapamıyor. O yüzden siklemeyim mi yani içimden ne geliyor onu söylüyorum. Ne var çocuk küçüktür bu kadar üstüne gidilecek ne vardı. Ya koyayım yani onun ceremesini ben çekiyorum. Çocuğun küçük olup olmaması önemli değil ki. Yaptığı şey doğru bir şey değil. Public bir yerde bunu yapması doğru bir şey değil. Ama geliyor işte tipler ya sizi hayırdır a** koyayım çekiyor. Peki adresim ifşalanmış numaram ifşalanmış. 25 defa uyarmışım. O 30 defa bu konuyla ilgili derdimi anlatmışım. 31.'de patlamışım. Adam diyor ki ne lan bu herifin tripleri diyor mesela. Abicim ben mecbur muyum oğlum kapıma insanlar dayansın bir şeyler yapsın telefonum değiştirmek zorunda kalayım. Niye yani? Hoş bir şeyim mi? Neden 31? 31'de patlanıyor Aklıma öyle geldi herhalde. Konus hoş geldin. Hadi oyun geçek ya. Eğlenek biraz hadi tamam. Bu video izlediğim harbi bir buçuk saat izlemişim. Oh. <gülüyor> Adresi öğrensem kapıyı tıklatıp seyahat desem bir muhabbet eder misin? Bak kardeşim. Çok saf duygularla bunu yazdığını biliyorum. Ben de buna karşı gelecek bir insan değilim. Altında da yorumları gördüm. Adam demiş ki ben adresini bulsam publicte duyurmam kendim giderim kapısını çalarım. Bunu şöyle düşünmeniz lazım. Bu adamın bir yaşantısı var, bir özel hayatı var, bir evi var. Bu onun özel alanı. Biz Tukan abiye nereden ulaşıyoruz? Sokakta gördüğümüzde ulaşıyoruz, alışveriş yaparken ulaşıyoruz, etkinliklerde ulaşıyoruz, yayında ulaşıyoruz... Karınca çiftliğimi izliyoruz altına yorum yapıyoruz bunların hepsi zaten benim asla karşı gelemeyeceğim asla surat bile yapamayacağım şeyler. Ama sen iyi niyetinle kapımı çalıp abi dediğinde ben kalkıp da zaten tık tık kodum demem ama beni çok zor durumda bırakırsın. Bunu sen gibi 5 kişi yaptı mı olmaz baba ya da bir kişi iki kişi de değil ya yani burası benim özel hayatım oğlum. Ya benim arkadaşım, benim anam babam gelirken bana müsait misin diyor, alo diyor, işin var mı diyor. Şimdi sen kafana göre kapıma gelirsen, e, o hoş bir şey değil. Bunu ya ulan bir sevdik diye götünüz kalktı diye yorumlayanlara çok kızıyorum. Ben senin evine geliyor muyum Ama, kapıyı çalıp? Gecenin bilmem kaçında ya da öğleninde. selamünaleyküm Ya öyle bir izleyicim küfür etmiş de geldim ya bir gel bakayım falan. Bu hoş bir şey değil ki. Bu bildiğin taciz işte yani. Tacize giriyor. Gel abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tek tek gezeceğim koyayım kapıları. Keşke gelsen. Ya oğlum bunlar güzel şeyler. Ben diyorum ya dışarıda da biriyle karşılaştığım zaman oturup sohbetle diyorum oğlum. Bokunu çıkartınca bokunu çıkarma koyayım Yeter diyorum ya işimiz gücümüz var. 20, 20 dakikadır seninle konuşuyorum diyorum. Açık, açık da yüzüne söylüyorum. Çizgi çizgi baba o çizgiyi aşmamak lazım. Kapıya gelmek çizgiyi aşmaktır. Çizgiyi aşarsan e, rahatsız olursun tabi yani. Hatırlamıyor musunuz? Bundan 2 sene önce bir herif kapımda yattı ya. 6-7 saat durdu durdu sonra bana bir tatıp küfür etti. Ne var koyayım evine niye almıyorsun falan çekti bana. Bu normal bir psikoloji mi oğlum? Ben seni evime almak zorunda mıyım? Koyayım ya böyle bir şey var mı tanımadığım adam ben. Hani bunu hiç sorgulamıyor. Kapıma gelmiş, güvenliği yaşmış. Bir de oda yatmış bana fırça atıyor. Evdesin diyor, evdesin. evdesin. Allah Allah ya evim amına koyayım. O yüzden evdeyim. Çok enteresan psikolojiler var ya yani. Üzülüyorum böyle olunca. Ayıp olmasın diye de tabii şey yapamıyorsun ama rahatsız oluyorsun. <gülüyor> bir tutup kızmıştı bana ya. Biz seni böyle tanımazdık işte o kadar geldim 5 saat 6 saat bekledim kapında. İnsan bir kapıyı açar. Özür dilerim amına koyayım kusura bakma ya. <gülüyor> Gerçekten çok çok dilerim. İnsan bir su verir. Yani sanki ben gel bekle dedim ona. Çağırdım, organizasyon yaptım. Dedim bak Samet atla gel. Evde dur. Reji komik vallahi öyle ya. Yani hani ya yapacak bir şey yok. Bin bir türlü insan var oğlum ne desem boş. <gülüyor> Abi karnınıcısı Mori kurtlarından birkaç tane. Vallahi <gülüyor> Amerika'da adamlar siz... Orsa'ya girdiği zaman tüfekle vuruyor ya Böyle bir hakkı var adamın. Neyse, sikret yaşayacağız bunlar abi. Ben de tahmin etmezdim ki böyle şeylerin yaşayacağını. Ben aman bundan 5 sene önce açtım yayın. Counter oynadım. Ben ne bileyim böyle olduğunu. Bilsem yapmazdım. <gülüyor> ne bileyim oğlum ben karınca çekiyordum ya. Bence de haklı. Kim haklı? Tukhan ne kadar fikirlerine değer versem de bu ne katılmıyorum. Ne yani sevdiğim yayıncın yanına uyumayacaksam niye izleyeyim? Doğru söylüyorsun. Oğlum sen bilmiyor musun? Haftanın iki günü ben etkinlik yapıyorum. Kapı açık bırakıyorum. Gece 1 ile 12 arasında öğlen yatmak serbest benim yanımda. Bir gün sabah bir uyandım. 90-100 kişi var amına koyayım Birinin götü burada birinin ağzı burada. Dedim arkadaşlar sınır var. 80 kişi gelebiliyorsunuz. Töbe töbe ya. Peki birden sonra? <gülüyor> ya sizlerin bayaksızına. git lan. Lazer kurdum eve. Geleni vuruyor. <gülüyor> bir gün bir kalktım. Kahvaltım hazır. Not bırakmış. Abi ben 16 aylık abone. Yarın yine geleceğim demiş. Kahvaltımı ettim. Açık adresini bırakmış. Ben de gittim onlara hediye götürdüm falan. Tövbe tövbe. Oyun var mı? Var kardeşim var. Bugün oyun da var, film de var. Ben sadece çok açım. Şimdi affınıza sığınarak bir küçük... Bir küçük şey yapacağım. Yemek söyleyeceğim gelsin benim enerjim tükenmeye başladı. O yüzden böyle bu tarz kişisel bilgileri bulan insanlardan ricamdır suçu da çok büyük. Yapmayın abi yani. Yap insanların huzurunu kaçırmayın. Kimsenin haddine değil bu. Kimseye yapmayın yani. lan? Hmm. Davul gibi şiştim zaten. Yok mu sağlıklı bir şey? Hmm. Aa diyetlik waffle var bak. Diyet waffle. 4.000 kalori değil bu. 2.000 kalori bu. Bir, bir çingus kuntus olsa Arkadaşlar cezası bir yıldan başlayın. Oo, öyle şeyler oluyor ki Ver abi diyor bana ne diyor ya. Bana ne ver diyor amana koyayım. Senden korkan senin gibi olsun diyor çocuk. Onu üzülen anası babası oldu işte. Valla en pratik en hızlı gelebiliği saat kaç? Saat 10. Saat 10sa eğer. Hmm. Beri kusku Neydi lan o iğrenç? Tadı da güzel değil bu arada.